Oh my Muz musun? boyu sen bağlamaz, boy, gelin, boy, gelin, gelin. boyu. bu güzel çiftimizi değil mi? <Gülüyor> Maşallah sigaranlar. Nazarda emretin inşallah.